Hepinize arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar e, Türk e geçiş yaptım arkadaşlar Türk e geçiş yaptığım ile ilgili neydi nasıl bir yol izlediğimi sizlere paylaşacağım. E, bu video yapmam gereği de biraz arkadaşlar İsa'dan aklımda bildiğiniz üzere hani bağlantı kopuklukları yaşadığını söylüyor Türk ilgili veya internetin hiç gelmiyor böyle problemler yaşadığını söylemişlerdi. E, ben de evdeki interneti iptal ettirmeyip İkinci internet olarak, Türknet'e geçtim arkadaşlar. Ee, e, modem olarak da, ben e, Türknet'in vermiş olduğu modemi kullanmadım arkadaşlar. E, Airet'ten bir modem siparişi verdim. Kinetik VDSL AC1200 diye bir modem var arkadaşlar. E, bu modemi sipariş verdim. Bu modem genellikle hani olumsuz şikayeti yok yani. Çoğunlukla yorumları okuduğuma göre herhangi bir sıkıntı yaşamamışlar internet konusunda. Ben de bu modemi tercih ettim. E, başvuru yapmak için ise arkadaşlar internetten başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz Türknet sitesine girip. Ama ben bu şekilde yapmadım ee, çünkü şu evinde internet bağlı olduğu için ikinci internet bağlantımda herhangi bir sıkıntı yaşarmayayım diye bunu sormak için aradım ve herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım söylediler. Hani eğer Ankastra'da yer varsa bir sıkıntı olmaz bağlantı olur dediler. Ben de Ankastra'ya baktım aşağıda 10 tane girişimiz vardı. Zaten onun 5 tanesi doluydu. Diğer 4-5 çıkışım dolu değildi boştaydı. Ee, Sonradan başvurumuz gerçekleşti yani kimlik bilgimi ad soyad bu bilgiler alındı daha sonradan e, mail adresim istendi mail adresime e, sözleşmenin geleceğini söylediler bu sözleşmeye çıktısını alıp istek imzalayıp bir Türknetten gelecek olan ekiplere göndermemizi istediler yani, Türk Telekom'la Türknet'i birbirine karıştırmayan arkadaşlar Türknetten ekip geldi Ayet'ten Türk Telekom sadece Ankara'da yer ağaçlar portu açtılar arkadaşlar açılışını yaptılar bu yazı bağlıyorlar Türk Telekom adınızı yazıyorlar. E, o işlemi yaptılar. Zaten sana söylemiyorlar yaparken bu işlemini. Tüknet'teki ekipler gelirsen arıyorlar seni arayıp bilgi veriyorlar. E, Tüknet geldi. Sözleşmeyi ben çıkarmıştım ama ancak onlar elinde sözleşmesi vardı hazır. O yüzden onun verdiği sözleşmeyi imzaladık. Yani aynısıydı. Yani baktık evrak Aynı evraktı. E, başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Diye bana sordular. Bende herhangi bir şey yok dedim. Yani zaten portada geldi baktı. yani Herhangi bir sıkıntı var mı? Aşağıdaki şeyleri kontrolü sağladı. Yani herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onlara baktı ben dedim yani herhangi bir şey yok dedim yani sadece dedim, yani EDSL ve VDSL ayrı oluyor yani ben VDSL sipariş yani 35 megabitten başlatıyoruz dediler yani 82 Mbit'e kadar altyapımı destekliyor ancak 35 megabitten başlangıç yapabiliyoruz dediler ben de tamam o zaman dedim daha sonradan 100 megabite çıkartırız dedim yani 100 megabitten de 82 Mbit'e kadar altyapımı destekliyor zaten Netspeed'de bir program çıkarmışlar arkadaşlar santral uzaklığı onu da söylüyor sana e, santrali uzaklığında 80 metre arkadaşlar bu arada yani altyapı çok çok iyi derecede e, Türk Telekom'dan gelen arkadaşa da denk gelmiştim yani yoksa normalde bana söylemiyorlar denk geldi bu arada sinyali falan ölçtü bana dedi herhangi bir sinyalde problem yok çok güçlü bir sinyal geliyor buraya dedi hani kopma sıkıntısı yaşamayız diye ondan sonra işte 10 gün gibi bir sürede bağlandı hani başvuruları bu şekilde zaten TürkNet'in e, sana kullanıcı de şifre gönderiyor direkt başvuru başvurmaz müşteri hizmetlerini aradıktan sonra o kullanacağı de şifreyle TürkNet'e e, kullan, e, programı evet. kullanabiliyorsun yani mobil tüketici bir program var arkadaşlar. O programı kullanabiliyorsun. Daha sonradan 10 e, gün içerisinde portlar falan bağlandıktan sonra sana bir de modemin tanıtabileceğim kullanıcı delişi şifre geliyor. Bu modeme tanıtabileceğimiz kullanıcı değil, şifre. Diğer şifreyle karıştırmayın arkadaşlar. E, bu şifreyle modeme girdikten sonra bütün bağlantılarım gerçekleşti. E, herhangi bir konu e, ilgili de program yaşamadım. Zaten beni 10 gün sürün olmasının sebebi de daha önceden beni aramışlardı. Aradıklarında ben telefona bakamadım. Daha doğrusu duymadım. Ondan dolayı böyle bir geçikme oldu. Yani 10 gün içinde bağlandı internetim. Ee, şöyle bir şey oldu. Modemi kurulumunu gerçekleştirdim. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadım. 35 Mbps'in 33-34 arasında aldım. Zaten hani Mbps'e kadar dedikleri için 1 isterseniz oynamaları oluyor bu bağlantı kablolarından bilmem nelerden dolayı. E upload hızı ise arkadaşlar Türk Telekom iki katına çıkarttığı için şu an 6 megabit e kadar alıyorum. Normalde 3 megabit olması gerekiyordu. 100 megabite çıkartırsam 4 megabit Türk arkadaşlar. Daha doğrusu başka seri salacısın ya yani Türk Telekom'un vermiş olduğu üst limitler bunlar olduğu için Türk bu limiti sağlayabiliyor. E, sonradan işte şu an 35 megabit 6 megabit upload hızını bir aydır kullanıyorum test ettim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece bir keresinde bir kere internet gitti. O da genel bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Yani sadece bende değil internette de sıkıntısı. 6 saat, 7 saatle gitti. Zaten TürkNet destek biriminde de ya kopyalı yapıştır mesajda ama yani sorun çözüleceği yazıyordu yani. 6-7 saatli bir internet kopuklu oldu. Bir ay içinde sadece bir kere bir, bir sıkıntı yaşadım. Daha sonradan herhangi bir internet ve kopma sıkıntısı hiç yaşamadım. Mesela Twitch'te video çekiyorum şu an. Twitch'te canlı yayınlara başladım arkadaşlar bu arada. Takip etmek isterseniz açıklama kısmında zaten bir linki mevcut. Ve ayrıyeten bu Vadanat oyununu oynuyordum ben arkadaşlar. 16 MB EDSL üzerinden oynadığım zaman aşırı derecede ping sorunları yaşıyordum ve ping sorununa gelelim yani daha doğrusu. Ping sorunları yaşıyordum. Ping sorunlarında mesela ağ sorunu, bağlantı ping sorunu bilmem ne. Her şeyi bazen üstte zaten sekmede çıkıyor oyunlar oynarken. E, e, bu ping mesela 200-300 lira bile geldi oluyordu ya. Abartmıyorum yani. 50'lerde 40'larda seyrediyor genellikle. Ama 100 lira bile çıktı, 200 lira çıktı oluyordu. Ben şaşırdım açıkçası yani. Dedim, nasıl bir şeydi? Ben internet sadece ben kullanıyorum. E, VDS'e VDS e bağlattım yani TÜKLET'in VDS'ini kullandım. Bunda da abart, abartmıyorum size arkadaşlar. Pink'im yani 9, 11, 13 o şekilde ilerledi. Hani şu şekilde bir aydır kullanıyorum, herhangi bir şey sıkıntı olmadı. Bir de ayretten canlı da açtım arkadaşlar. 720p canlı yayını açıp bir de Valorant oynadım. E, bu sefer Pink oranım ise 25-30 gibi bir oranlarda geldi. Yani yine oynanan bir derecede Pink oranını sundu bana. E, ya yani şunu demek istiyorum. Bu tüm internet sağlayıcıları açık e, söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Yani her hepsinde bir sıkıntı oluyor. Bence bu sıkıntının tek nedeni yani herkesin de bildiği bir neden ama alt yapının e, sağlamlığı ile alakalı arkadaşlar bence. Çünkü şu an bu iğtaltı kullanıyorum, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama yani alt zaten santral uzaklığında 80 metre yani büyük ihtimal bundan da kaynaklı da olabilir. Yani size diyeceğim yani hangi seris adisesine geçirirseniz geçin. Eğer alt yapınız iyi değilse her zaman bir sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. E, şu an tüp yani bir, bir de şu muhabbetler müşteri hizmetlerine ulaşılamıyor falan diye bir şey sıkıntı var. Yalnız bu bu Twitter'da Türkler destek diye bir bölüm var. Ben buradan ulaşabildim yani hmm. aslında diğerlerinin yorumlarını okuyarak diye yani bu altı saat nitelikte giremeyiyoruz bir sıkıntı var falan diye. sonra orada kopyala yapıştır mesaj cevap veriyorlar ama sonuçta bir geri dönüş sağlıyorlar yani. Bir geri dönüş vardı. E, zaten orada da yazıyordu dedi diyordu. Hani bağlantının en kısa zamanda ekibimiz tarafından çözülecekti dedi. Ve 5 saatlik bir kesintiden sonra internet geldi. Şu an e, dediğim gibi bir ayda bir kere geldi. Zaten bu fiyatı da 85 lira oldu biliyorsunuz. Ben yani alacağım zaman 75 daha tam baş sıraları 85 liraya çıktı. Ama yine diğer internete göre iyi bir oran arkadaşlar. Çünkü diğer servis sağlayıcılarda mesela eee Turkcell olsun ana hani, orada 90 lira, 95 lira ben ADSL li kullanmak alsam. Böyle bir paket 90-95 liraya geliyor. Ben şu an 85 liraya 35 GB ADSL kullanıyorum ve ayetten aplette de Adil kullanım kotası yok mesela arkadaşlar. No çoğunlukla afet e, kullanım kotasında sıkıntılar oluyor mesela. E, Vodafone ve baktığıma göre sözleşmesinde okudum. Hani eee müşteriz bile sormadım ama okudum sözleşme kısmında adil kullanım kotasında 50 GB'lık bir amperet kullanabiliyorsun diyor. Daha sonradan 1 megabite düştüğü yazıyordu. En son hatırladığım oydu. Öyle olması gerekiyor. 1 ya da 2 megabit Yanlış hatırlamıyorsam. E, bu şekilde vodafone da interneti şeyleri güzel fiyatları güzeldi ama ben Türkler işaret ettim Arkadaşlar Çünkü hiçbir taahhüt yok yani en büyük kısmından bir şey de bu zaten sözleşme kısmında da zaten bu belirtiliyor taahhüt yoktur diye istediği zaman sözleşmeci Fesif sözleşmeyi feshedebilir fes kullanıcı diye yazıyor ve ee, ayretlerinde internet uygun fiyatı alıyorsun arkadaşlar 85 liraya aldım Bence şu an yine şu şartlarda güzel bir şey arkadaşlar ve ayretler modem falan her şeyi kendin alıyorsun kurulum ücretinde bunları ödemediği için yani bu sadece bu dezavantajları var kurulun ücretini sahne ediyorsun e, yeni başvuru yaparsın eğer yeni başvuru yapmasın, başka internetten geçersin kurulun ücreti ödemiyorsun bu dezavantajı var diğer firmalarda mesela taahhütü olduğu için bunu yansıtmıyorlar arkadaşlar eğer taahhütü bozarsan yansıtıyorlar taahhütü bozduğun için yani bu bayağı bir yüksek bir mevla ile denk geliyor süre liraya bile geçtiğini ya yani arkadaşlar yani duydum e, dediğim gibi arkadaşlar eğer tercih edecekseniz yani altyapının ne kadar iyiyse altyapının sorgulamasını yapıp veya getrenin spitlerinde santral olan uzaklığınızı ölçün ve elde alacaksınız elde serme alacaksınız bu şekilde bir yani Ser sağlayısında geç yapabilirsiniz yani, Türk netin bana bir spor soru yok ama ben doğru olanı söylüyorum arkadaşlar size şu an bir ay test ettim sırf bu videoyu çekebilmek için bir ay bekledim arkadaşlar söyleyeyim size bir ayda sadece bir kere o 6-7 saatlik bir kopma oldu o da yani genel genelde yani genel bir sıkıntı olduğu için oldu şu an çok iyi kullanıyorum. Dediğim gibi Twitch yayınlarında da bir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir kopma yaşamadım. Oyun oynarken de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eğer geçmek isterseniz size Türknet'in açıklama kısmında yani açıklama kısmında davet kodu var arkadaşlar. Bir ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir davet kodu göndereceğim arkadaşlar. Bu kodu kullanarak girebilirsiniz. Eğer bu kodu kullanmak istemiyorsanız da başka bir kod da kullanabilirsiniz. Yani ben sadece yardımcı olmak amaçlı şu an bu kodu söylüyorum. Hani isteyen istediği gibi yapabilir. Mesela Jahir'in kodunu kullandım. Açık açık söyleyeyim. Jahir'in davet kodu vardı. Onu kullanarak bir ay ücretsin internet aldım. Sadece şu an dedikleri gibi 33 lira kurulum ücreti ödedim. Başka bir kurulum ücreti ödemedim. Eğer kredi kartından yap, yapacak olsaydım 66 gibi bir lira gibi kurulum ücreti ödecektim. Yani şu an 3 aya bölgediler kurulum ücretini. 33-33 taksitle ödüyorum arkadaşlar. E, bu şekilde eğer hani aklınızda bir şey kaldıysa ben şu an elimden geldiği kadar herhangi bir sıkıntılarını paylaştım sizlerle. Eğer aklınızda bir bir şey kaldıysa yorum kısmına bana belirtebilirsiniz. Ben de size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. bir diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu izlerken sıkılmamıştırsınız. Biraz uzun tuttum videoyu ama hani elimden geldiği kadar tüm detaylarıyla Türkiye'deki eee sıkıntılarını paylaştım ve şu an ben onları yaşadım mı diye size bunları bilgi bilgisini verdim. Eğer eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra arkadaşlar düzenli bir şekilde Twitch'te yayın ve ayrıca YouTube'a da videolar atacağım arkadaşlar elimden geldiği kadar. Daha önce de interneti kötü olduğu için Uplazım 0.60'lardaydı. O yüzden dolayı ne video atabiliyordum ne de Twitch'te yayın yapabiliyordum. Şimdi artık arkadaşlar bu işi Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, Siz de çok fazla tutmayayım, kendinize iyi bakın.